Çoyucun <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Tövbe>. Burası asılmış Burası iyi Bak burası şeymiş bak oradan Baya bir şey yapıyor Burası iyiymiş ya Burayı alsın baba? Bir <gülüyor> balık, mi? Hayır. balık. Gelirsin Balık olsa büyük ol balık olsa bak Hayır <gülüyor> bak <gülüyor> Yapma <gülüyor> <gülüyor> Ali yıkarım tamam diyorsun. Emmaç tamam da gülme. Gördün mü? At, hayır. Mustafa akta. <gülüyor> <gülüyor> şey, çok güzel. Ya, Mustafa. Ayamadım, Mustafa baba, miyiz? Ayağımızı, ayağımızı miyiz? <gülüyor> <Sokunma>. Ayağımız, ayağımız sokabilir miyiz? Sokar ayağımız. Sokun mu? Ama değin bak, çok deyim. Biraz değin bu. Ayağımız çok güzel. Ya çok sektim Abla sektim Ya zıvı sen gerçek mi diyorsun Neyi gerçek mi diyorum ya, ya, Hayır ya. hayır İçine kadar sokmuyacaksınız ayağınızı sokacaksınız sadece İçine girmeyeceksiniz Yapmayın. <gülüyor> Allah Allah Çok güzel Dur ben şey ayağımda soka ama her iki çok soka baksın. Bak baba, olduğu yeri çekeceksin Mesela Denizin bak, şu, kaydet, bak. Ha, tamam, tamam. Amca, şu anda... kare bak. Tamam, tamam. şu Kare. kare. kare. Evet, çek. Şey... Ama. Rıza <gülüyor> benim çek. Sen çekeceğim <gülüyor> Yok, Ben de var. çektim. Seni <gülüyor> de çektim. hayır. hayır. Ben... Ben germeyi soruyor. Hayır, hayır, ben de. Şimdi ki. Hayır, diyor bak. Video da, <gülüyor> de de. video da. Gel bak. Ben. <gülüyor> Av <Ha, gülüyor> düşersin bak. bak. Hazır düşersin gülüm. Ya biz şey kocanın ağzına bir götürelim. Kocanın ağzı Kocan var ya. Büyük havuz mu? <gülüyor> ben izlemeyi başlatacağım. Bir götürürüm oraya. Bak nasıl uçacağım. Kilobasmayın. Bizim gelsin bir poz ver. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Önce havuzuna gidelim. Koca havuzuna. Gidiyor. Koca havuzuna, <gülüyor> <gülüyor> havuzuna gireceğiz. ya abam <gülüyor> da dur. Neye gideceğiz? Oraya mı? Orada büyük. Orası ne yapacağız ya? Büyük, yukarıda büyük, büyük, evet, büyük, büyük yer şey. var. Yukarıda büyük Hı -hı. yer var. Rıza amca ver de bir de ben çek. Rıza amca ver de bir e, de, ne de ne ben çek. Rıza amca ver de bir de ben çek. Al çek. Evet Rıza amca. amca Nereden çekiliyor? Tamam çekiyor zaten. Çekiyor. Neniden çekiyor. Elç elleme. E, tamam mı? Gel Rıza amca. Tamam. Hadi bizi çek. Biz gidelim. Bizi çek. Yavaş yavaş. Dur, tamam. dur, dur. Tamam tamam. Tamam sen orada tut. Sadece tut. Tut tek tutacaksın. Gel şu tarafa, hadi evet, gidelim. En arkadan gidelim. Gire. Sen arkadan gel gidelim. geriden gel. Dur beklesin. Biraz geri gidelim. Ha, hadi gel. Sen gel. Yavaş yavaş. Hı. E çekmiyor ki bu. Çekiyor o. Çekiyor. Seni terlemeyeceğim. Hani çekmiyor o? Eee şöyle tutuyorum. Hiç <gülüyor> Bak şöyle tutacaksın. Tek, tamam ama hiçbir şey yapmayacak. Ha böyle çekiyor işte. Çekiyor tamam. bak. Kayıp diyor. Hayırda basacağım ha. Evet, Hayır. Evet diyor işte. Bak. Tek şuraya basacaksın. Hiç şeye dokunma. Eee, kim açılacak? sen ne varsa gösterdin bir yerde. He. Şöyle herkes göstersin. <Gülüyor> Biraz yavaş gel Mustafa. Öyle mak ikrar kabul Ya rıza bu kadar sonra da den dolaşılır. Musa tamam yeter bak zaten e gel. Ya bu nasıl? Mutlaka elleme. Rıza. Çek çek kapat. Hiçbir tamam hayır. hayır. Sen niye Evet. O kontrol ama. Bir şey veriyoruz. Mesela bizim bizim <gülüyor> biz memnuncesinden bir gün veriyoruz. mi güldü? Evet. Mesela bu mannet de güliyor. Bulut mor muhannı gülüyor. sonra bende. Hadi <gülüyor> Hadi Hadi <gülüyor> Tamam. Hayır, <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> İşte fırat böyle geçti. Aa, bayağı büyükmüş. şey oldu. Böyle yaşlıyor herhalde. Ne oluyor? Anne orada anniyor. He. Eli yıktı. <gülüyor> Düşmeyin bak, düşersiniz bak. Dur dur. Bizden bu suda almıyor. Ben şey yapmam lazım abi. Baba annemle anne, ben açma cüphesim ya benim ayağım ben çok kim var az amca çok çok çok iyisi ya vallaha bekle azdan şöyle, şey, şey, şöyle şey, tepe tak beke. tak, şöyle, tak bak, <Gülüyor> şey, <bir> şey, <Gülüyor> düşersen gayet <falan>. Allah Allah düşersen niye ya çocuğun düşersen düşersen düşersen hadi tamam vallaha şey yok. Azaba, köle yaparkayım di. Şöyle bakayım. Bulak. Aa. Ne ya yapmazsana? Zaba. Tamam anne, tamam. Tamam. Zaba. Tamam, şey yok, şey. Ne şey yok, şey şey. Tamam. tamam, tamam. Zabna. tamam. Zabna. tamam. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam bir, şey yok, Aba, ayağım, bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> bir Baba! Ayağımıza! Ayağımıza! Anne Tamam. Hadi öyle bir Çok Hadi Hadi gidelim. Böyle tut. Bak. Benim çek. şey Rıza amca benim Söyle şey. Benim şey Rıza amca. Tamam. Rıza çek. amca benim şey. Ha. Y-y-y-y <gülüyor> <gülüyor> Çek ver. Çek. Azra! Azra! Çekil çekil. Azra git. Azra bu tarafa git. Azra bak sen çok şöyle, bana. Daha, yiyecek. Yiyecek, şöyle duruyorsun bana. Düşmeyince. Şöyle duruyorsun Şöyle. Şöyle bırak. Yüzüldür. De, de, şey, iş, şey. Sen, bu olursun için ben samasıyım Benim boyum yetişmezi Züze amcam bak Ya şöyle ayağınızı bir tut ama ben mi çek Çekiyorum Ben mi çek, çek Tamam azı yapma şey yapma gidiyorum Hadi aşağı inelim Çek Hadi bakalım Çekiyorum Çek Çek Çek Ya, çek. Tek, tek, tek. Tane, ya amca çok güzel evet. evet. bulunan bir çiçek şey. Ayağını mı koyacaksın? Ben sonra mı koyacağım? Tamam koy ben... hı hı hı hı. O, o, sen ne zaman hı hı.